g x eşitir kosinüs x ise, hemen grafiğini çizelim. Evet, bu çok hızlı oldu değil mi? İtiraf edeyim, daha önce çizilmişi vardı, daha önce çizmiştim. Burada x sıfırla 2 pi aralığında, kosinüs x grafiğinin bir parçasını görüyorsunuz. Parçası diyorum çünkü, kosinüs x bu aralığın dışında da çizilebilir. Ve bize h sıfıra giderken, g pi artı h, eksi g pi bölü h'ın limitini soruyorlar. Biraz düşünelim. Burada gp'den bahsediyorlar. Peki, g fonksiyonunun pi noktasında aldığı değer nedir? İşte burada, pi virgül gp noktası, bir de gp artı h var. Eğer burası x eşittir pi artı h noktasıysa, burası da pi artı h virgül gp artı h noktası olur, değil mi? Aslına bakarsanız, bu iki nokta arasındaki eğimi bulmaya çalışıyorlar. Bunu nereden anladım? Bakın, eğer bu iki nokta arasındaki doğrunun eğimini hesaplamak isteseydik, y'deki değişimi, x'deki değişime, yani dikeydeki değişimi, yataydaki değişime bölerdik, öyle değil mi? Peki, dikeydeki değişim nedir? Buradaki y koordinatından, yani g, p artı h'tan, buradaki y koordinatını, yani g, çıkaracağız. Peki, bu durumda yataydaki değişim ne olur? p artı h eksi p. Yani h. Gördünüz değil mi? Limiti almadan önce soruda bize verilen ifadenin aynısını elde ettik. Tekrar yazıyorum. Bu, gp artı h, eksi, gp bölü, p'ler birbirine götürdü, burası h oldu. Görselleştirmek isterseniz de, bu şu an çizmeye çalıştığım kesenin eğimi oluyor. Anlaşıldı değil mi? O halde şimdi de h sıfıra ya yaklaştıkça neler oluyor, neler olacak bir bakalım. Şekil üzerinde görmek isterseniz, bu noktanın sola hareket etmesinden, sola hareket etmesinden bahsediyorum. Evet, aynen bu şekilde sola doğru hareket edecek. Böylece pi artı h, h sıfıra yaklaştıkça, pi'ye yaklaşmış olacak. h eğer negatif olsaydı, o zaman pi'ye sağdan yaklaşırdı. Peki sizce h küçüldükçe ne olur? pi artı h virgül g P artı h noktası bu noktaya yaklaşmaya başlar. Öyle değil mi? Yaklaştıkça da iki noktadan geçen kesenlerin eğimleri, bu arada noktalar yaklaştıkça kesenleri görmek oldukça zorlaşacak ama sonuç olarak bu kesenlerin eğimleri, x eşittir pi noktasındaki teğetin eğimine yaklaşacak. Kısacası demek istediğim, bu ifade x eşittir pi noktasındaki teğetin eğimine eşit. Peki, x eşittir pi noktasındaki teğet neye benziyor acaba? Ama bundan önce x eşittir de fonksiyonun minimum değerini aldığında ekleyeyim, pi'nin kosinüsü eksi 1'dir ve bu da kosinüs x fonksiyonunun minimumlarından biridir. Bildiğiniz gibi, kosinüs x periyodik bir fonksiyondur. Yani x'in birden çok değeri için bu minimum değerini alır. Bu noktadaki teğet yatay bir doğru. Yatay bir doğrunun eğimi de 0'dır. Bu soruyu başka şekillerde de çözebilirdik. Elimizde tam bir cebirsel hesaplama yapmak için gerekli araçlar yok ama isterseniz cos p artı h eksi cos p'yi hesaplayabiliriz. Ya da hesap makinesi kullanarak h için çok küçük değerler seçtiğinizde ne olduğuna bakabilirsiniz. Evet, bunu yapalım ve ne oluyor görelim. Evet, cos p artı h eksi cos p bölü h'ı h çok çok küçük değerler aldığında inceleyeceğiz. Çok ama çok küçük, sıfıra yakın açlar seçeceğiz. Evet, radyan modunda olup olmadığımıza da bir bakalım. Derecedeymişiz. Hemen radyana geçelim. Ve hazırız. Cos pi artı, mesela h için 0,1'i alalım. Eksi cos pi bölü 0,1. Bunun sonucu neymiş? 0,04. Evet, şimdi de aynı şeyi daha küçük bir h değeriyle yapalım. Kosinüs pi artı 0,0001 eksi kos pi bölü 0,0001. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Gördüğünüz gibi aşın giderek küçülen değerleri için sonuçlar da küçülüyor ve bu ifade sıfıra yaklaşıyor.